Çok da güzel bir noktayı dediniz. Bir an TV'de bir an anı yaşıyoruz. Evet. Ee, onun için anı yaşarken de çok sıcak olan öğrencilerimiz var. Öğrenci koçluğu da yapıyorsunuz. Evet, ee, bunların geleceklerini hazırlanmaları gerekiyor. Anında sınavlar, e, girişler, ben ne olacağım, hangi mesleği seçeceğim, sınavda başarılı olacak mıyım, dur bakalım. Bütün bunlarda biraz psikolojik yönden e, bu anı yaşayabilir miyiz? Şimdi öğrenciler de sık sık keşkeler içinde boğuşurlar kısır döngüler içinde işte kaygılar içinde çünkü kaporta büyüyor öğrencinin ama ruhu kalbi zihni yetişmekte zorlanıyor bir gelecekle de ilgili kaygı yaşıyor öğrencinin yaşadığı daha büyük bir sıkıntı hem geçmişte yaşıyor hem şimdiye odaklanması lazım hem de gelecek kaygıları yaşıyor ve toplumun ona e, üzerinde ciddi bir psikolojik baskı var, çevre baskısı var o yüzden öğrencilerimize düşen şudur Kendilerinden emin bir şekilde geçmişteki, keşke ben şu şöyle olsaydım, bugünkü aklım, evet çok önemli bir, güzel bir soru sordunuz. Bugünkü aklım olsaydı şunu yapmazdım dediğinize artık kendinizi affettin. Çünkü geçmişte değilsiniz. Geçmişin tadını alın, bir arı gibi konu Güzel güzel uzmanlardan faydalanın, öğretmenlerinizden faydalanın. Ee, Goncagül değerli başarı öykülerini anlattığı bu programından faydalanın. Birçok önümüzde rol model alabileceğimiz Atatürk'ten faydalanın, Fatih Sultan Mehmet'ten faydalanın, günümüz liderlerinden faydalanın, Cumhurbaşkanımızdan faydalanın. Çünkü dik duruşu, kararlılığı değil mi? Bir dünya lideri olarak aldığı mesafeden faydalanın. Bizim... Ee, Çevremizde çok bize dayı olabilecek insanlar var. Onlardan faydalanabilir. Doğru değil mi? Çok doğru. Bir, Türk insanı çok birbirine koruyucu melek gibi zaten. Anlatabildim mi? Biz tabiri caizse, hani canlı yayındayız. Kelekler yerine meleklerden faydalanam. <gülüyor> Ee, çok doğru. Ee, Geçmişte keşkiler yok. Öğrenci şu anda bu kararlarını verecek, yaptığı bütün o faydalanmaları, bütün o alacağı danışmanlıklarla evet. e, doğru adımlarını atacak. Yani ben neyim, ne olmak istiyorum, ne de mutlu olabilirim. Tabii. Burada çok güzel Hı. bir soru inanın Hı. biz bunları hiç planlamadan e, değerli seyirciler konuşuyoruz Gonca Gül Hanım'la e, geçmişteki tecrübelerimizi de katarak tamamen doğaçlama. Ya, aynen. Şimdi şöyle bir şey öğrenci 5 yıl sonra nerede kim olmak istiyorum bunu sormalı. 10 yıl sonra kariyer planlayan kişi kariyer koştuğunu biz buna çok önem veriyoruz. 10 yıl sonra üniversiteyi bitirdiğinde kiminle? Nerede, hangi arabada, hangi evde, hangi kurumda, hangi sosyal çevrede olmak istiyorsun? Hatta e, hedef haritasını çizip oraya canlandırma videolarda koyabilir, resimlerde koyabilir. Görmek istediği yeri hayal ede ede ve navigasyondan görmek istediği, gelmek istediği, görüşmek istediği, yapmak istediklerine hazırlık halinde. Planını güncel tutmalı. Ufak tefek e, diyelim sıkıntılar oldu. Bu yol haritasında e, yeri gelecek aynı Türkiye'nin e, yürüdüğü yol gibi affedersiniz çok affedersiniz. Yani it ürür, kervan İklim. yürür diyeceğiz. Anlatabilir miyim? It ürür, kervan yürür diyeceğiz. Yeri gelecek. Hasta olmuşsak tamam. Projemize bir gün geçti olsa ulaşacağız. Trafik çıkmışsa zaten İstanbul'da yaşıyoruz. Trafik çıkabilir. Biz o Güzel müzikler koyacağız. Birkaç tanıdığımızı şey yapacağız, arayacağız. Yani moral motivasyon. O anda boğazman manzarasından enerji alacağız. Bir arkadaşımızı arayacağız, sinerji alacağız. Sınav kaygısı mı yaşıyoruz? Hemen bir sınav koçundan, Psikolojik danışmandan veya psikologdan destek alacağız. Başım Başımız mı ağrıyor? Sorun değil. Bütün doktorlarımız bizi bekliyor. Gideceğiz. Kendimizi tedavi ettireceğiz. İnsanız sonuçta. Demirler bile tedavi oluyor. Biz demirden evet. değiliz. Ama demir yürekli olabiliriz. Kararlı olabiliriz. Çok akıllı davranabiliriz. Çok iyi organize olabiliriz. Kötüler organize oluyor. Yani elin mafyası şunu... Bunu organize oluyor da biz niye? Yani organize çeteler var. Biz evet. de organize iyilik, i̇yilik hareketleri olsun. Ve güzel yürekler, melekler, güzel duygular gerçekten çok doğru bir noktaya değindiniz değerli hocam. Burada iyilikler ve sevgiler organize olmalı. Tamam.